56 saat içindeki beşinci ve son çekinim. Pilotlar bile bu kadar kısa sürede bu kadar çok uçmuyorlar. Arkamda gördüğünüz bankolar, pasaport kontrol bankoları. Hızlı ve kolay pasaport kontrolünden sonra Hindistan'dan çıkışımı aldım. Yolculuğun son aşamasındayım. Ee, kendi... Chandibank Chandibank Bank. Chandibank Chandibank. Evet. Chandibank havaalanındayım Şu anda bir yandan da videonun hazırlıklarına başladım. Birinci kameranın görüntülerini aktarmıştım. Şu anda ikinci kameranın görüntülerini aktarıyorum. Kameralarının tripodları e, güvenlik kontrollerinde insanların merakını uyandırıyor. Ne var acaba? diye soruyorlar. Az önce Son güvenlik noktasından geçtim. Çantanda iki heykel görünüyor dedim. Dedim ki heykel değil onlar, tripod. Açtım gösterdim, bak dedim biri bu, biri de bu. Şimdi burada kendi kendimi düşünürken aklıma geldi. Evet birine e, kibe heykeli koyalım, bir de e, bereket tanrısı heykeli koyalım. Düşünsenize her e, aramada çantanda heykel var, nedir o göster diyecek. Siz çıkartıyorsunuz, ah, bereket tanrısı. Hepiniz bereket tanrısı heykelini biliyorsunuz değil mi yani onu bu, bu resmini koymayacağım, mı? <gülüyor> Editlerken resmini koymayacağım ama yani bu kafa bulmak için yapılır bence. <gülüyor> gerçek herifler de takar kardeşim. Ne bileyim ben bunun sahte olduğunu, gerçek mercekler <gülüyor> bereket tanrısı için uğraşır dururuz yani. <gülüyor> Çantanda ne var? Bereket tanrısı. <gülüyor> <gülüyor> çantanda ne var? Belki tandırısı. Bu boyun. Tüyler olsun ya Rabbi. Maşallah, maşallah. <gülüyor> Böyle bir akım yapılabilir. Trolleme. <gülüyor> Havaalanı güvenliği trollemesi. <gülüyor> Ama kıymetli eser zannederler, başımız belaya girebile. <gülüyor> oh. <gülüyor> gözümden yaş geldi denir ya yani, harbiden gözümden yaş geldi. <gülüyor> ama bunu canlandırmak lazım ya da bunu denemek lazım ama... Ben denemeyeceğim onu söyleyeyim, çantamdan bereket tanrısı <gülüyor> Buradan YouTube, YouTube'a bunu söylüyorum... <gülüyor> ...deneyecek olan var mı bilmiyorum ama... Ya, kaçakçılıktan yargılanırsınız, kaçakçı, kaçakçı diye tutuklarlar, uğraşırsınız. Yapmayın yani. <gülüyor> ama büyük troll, büyük troll söyleyeyim yani. Ee, bu kadar tripodtan bahsetmişken e, tripodlarımı da göstereyim. Daha doğrusu şu anda çekim yaptığım Küp Plus'la çekim yapıyorum şu anda. Bunun bağlı olduğu tripodu şu anda gösteremeyeceğim ama cep telefonum için şöyle bir tripod almıştım ben. Havaalanından Dubai Free Shop'tan almıştım. Manfrotto marka. Çok güzel bir tripod. Beklediğimden çok daha iyi çıktım. Özellikle haznesi telefonu ki benim telefonum Note 8. Büyük telefonlardan birim. Bu telefonu bile çok rahatlıkla alabiliyor. Kılıflıyken bile alabiliyor ama çok da zorlamamak için şansımı kılıflı kullanmıyorum. Şu düğme çok işe yarıyor. Açıyı verebilmenizi sağlıyor bu. Bilmiyorum bulabilir misiniz ama cep telefonu için bir tripod düşünüyorsanız Mantıratto bu markayı bulursanız yani gördüğünüz yerde alın geçin çok çok başarılı yani bu bu hikayelere yani bereket tanrısı hikayesine yol açan heykellerim de bunlar. Ee, Hava gördüğüm ilginç bir şey paylaşmak istiyorum niye yani niye <gülüyor> diyeceğimiz bir durum ee, şimdi dönüyoruz şimdi bu, buna birazdan yakın çekim yapacağız şu. Şurada gördüğünüz mikrofonlar, onlara yakın çekim yapacağım. Niye? O mikrofonlar niye orada var? <gülüyor> Chandigarh'dan Dubai'yi dört buçuk saat sürüyor. Pencere kenarındaki manzaralı koltuklardan birindeyim. Chandigarh şehrinin düzeni ve yerleşimi iniş sırasında dikkatimi çekmişti. Bay Amar akşam yemeğinde Çandigar'ın İsveç doğumlu Fransız mimar ve şehir planlamacısı Le Corbusier tarafından planlandığını söyledi. Corbusier 1887 yılında doğmuş. Mimar, şehir plancısı, ressam, heykel ve yazar. Önemli bir sanatçı. 1950 yılında dönemin başbakanı Indira Gandhi'nin babası Jawaharlal Nehru, Chandigarh'ın planlanması ile özel olarak ilgilenmiş. Şehrin 1950 yılında çizilen planı. Şehir her biri 1200 metreye 800 metrelik adalara bölünmüş ve her adanın merkezinde yeşil alanlar bırakılmış. Chandigarh, 68 yıl önce kağıt üzerinde planlandığı aynı şekliyle aşağıda duruyor. 1200 metreye 800 metrelik adaların merkezinde yeşil alanlar var. Chandigarh paylaşılamayan bir şehir. Pencap ve Haryana eyaletlerinin arasında. İki eyalet başkent olarak Çandigar'ı seçmiş. Çandigar hem Pencap'ın hem de Haryana eyaletinin başkenti. Yanındaki abi ve abla kalkış sırasında el ele olduğunu fark ettim. Başta aklıma biraz romantizm değildi. Dedim işte 30 yıldır hala iki gibi birbirimizi seviyoruz. Durumu mu? dedim ama sonradan sanki ablanın korktuğu için elini tuttuğunu fark ettim çünkü kalkış biter bitmez abi elini tutmayı bıraktı. Bence abla korkuyor ve inişte de el ele tutacaklar. Şimdi inişi bekliyorum. Bazı uçuşlarda şanslı olursunuz ve iyi manzaralar çekebiliyorsunuz. Maldivler ziyaretimde en şanslı olduğum ziyaretlerden biriydim da ilerleyen zamanda sizinle paylaşacağım. Ama bu uçuşta şimdi göstereceğim dışarıdaki manzara gerek ışık olsun, gerek bulutlar olsun güzel değil. Dışarıda şöyle bir manzara var. Çekilecek çok bir şey yok aslında. Yani. Biraz aşağısı toparlamaya başladık yani gene görünecek bir şey yok ama grupların <gülüyor> konuma en azından şimdi güzel hale geldi Biraz tehdyo içi deyiz Train to Chantey, bir After seven hours, the train stops at a station outside Delhi. Suddenly, a mob them and surged into the carriage. ਪੱਲੂ ਪੱਲੂ ਲਾ ਲਾ ਲਾ ਲਾ ਸੀਟਾ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੰਮਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਸੀਂ ਖੋਨੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੋਨੇ Gezi dizimin 5. bölümünde Blue Star operasyonunu anlatmış ve bu operasyonun birçok kanlı olayı başlattığını söylemiştim. 6. bölümde bu kanlı olayların devamında Indira Gandhi suikastını anlatmıştım. Gandhi'nin öldürülmesiyle birlikte 31 Ekim 1984 günü Sihlere yönelik linç hareketi başlıyor. Pencap dışında en fazla Sih'in yaşadığı yer Yeni Delhi'de kitlesel katliamlar yapılıyor. Yeni Delhi'de 3000'ten fazla sih, dört gün içinde öldürülüyor. Yeni dahideki iki büyük sih mahallesindeki evler ve dükkanlar yıkılıp yıkılıyor. Olaylardan sonra birçok sih Pencap'a taşınıyor. Hindu güruh, sihlerin üzerine gaz yağı döküp canlı canlı yakıyor. Olaylara uzun süre polis ve asker müdahale etmiyor ve izliyorlar. Olaylar başlamadan önce annesinin öldürülmesi üzerine başbakan seçilen Rajiv Gandhi olaylara müdahale etmemekle suçlanıyor. 1984 yılındaki olaylardan dolayı cezalandırılmış bir kimse yok. Sihler, olaylarda sorumlu olanların cezalandırılması için mücadeleye bugün de devam ediyorlar. Midnight in India dizimde sihler ile ilgili birçok trajik tarihi olayı anlattım. Terör eylemleri, suikastlar 1984'ten sonra da devam ediyor. Ve fakat ben yolculuğumu bitirmek üzereyim. Yaklaşık 64 saat sonra Dubai'ye tekrar geri dönmüş olacağım. Çok fazla malzemeyle ve çok güzel anılarla Dubai'ye dönüyorum ilk kutu için. Keyifli malzemeler tıkladığını düşünüyorum. Bakalım bunları e, montajla nasıl birleştireceğim, nasıl anlatacağım göreceğiz. Dubai'ye inmek üzereyim. Aşağıda gördüğünüz küçük kareler deve çiftlikleri. Yerleşim olan adalar yeşillenmişken hemen yanarsa çöl olarak duruyor. Merkezine yaklaştıkça yeşil alan artıyor. Enişten hemen önce 6 şarj şeritli geniş yolların üzerinden geçtim. Herce kez uçağa binmiş olsam da, her inişte heyecanlanıyorum. El eleler mi? Hayır, abi hanımın elini tutmuyor, telefonu ile oynuyor. Demek ki kalkış sırasındaki korku değil, romantizmmiş. Ya tamam, kabul ediyorum bilemedim Ne Dubai 1. bölümde Dubai terminalleri arasında taşıma yapan tren görünümlü tekerlekli araçları anlatmıştım. Şimdi yine o araçlarıyla ile pasaport kontrolü yapılan alana gidiyorum. İşte tekerlekler. Bu tekerlekleri göstermek için birinci bölümde YouTube'dan bir görüntü kullanmıştım. Gece başlayan yolculuğumda gündüz görüntüsü kullanmak zorunda kalıp bilinçli bir devam hatası yapmıştım. Halbuki bende görüntü varmış. Neyse. Ben pasaport kontrolüne girmiyorum. Bu smart gate'lerde şimdi Birleşik Arap Emirlikleri kimliğimi okutacağım, işaret parmağımı okutacağım ve buradan geçip gideceğim. Cumartesi günü saat 6. Ben ne zaman çıktım? Perşembe sabah 3'te havaalanındaydım. Çarşamba sabah 3 Cuma sabah 3 Cumartesi sabah 3 48 Üstüne 3 daha ilave 12 daha ilave edelim Biraz bahçeli gibi oldu ama 60 63. saat <gülüyor> 63. saatte Dubai'ye geri döndüm. Dubai'de alkol yasak değil ama köşedeki bakkalda da alkol bulmak mümkün değil. Free Shop'tan biraz tohum yapayım. Perşembe sabah 2'de çıktığım evime 64 saat sonra size bu dizide anlattığım bilgi ve maceralar ile dönüyorum. Ama gezi oldu ama. Bir sonraki gezi dizim Madagaskar yolculuğu. Beklerim.